Evet Yeni bir videoyla tekrardan merhaba Az önce dinletmiş olduğum ses Yorumlarda çok Yoğun olarak sorulan bir ses Frene bastığım zaman Özellikle soğukken Yani sabahları Araçta Yeni çalıştırıldığında Sonra fazla bir Yol yapmadan duyulan ses Bu ses arkadaşlar e, Normal bir ses Bu fren kuvvetinin Vermiş olduğu bir ses Bunu bazen e, arıza olarak da Değerlendirebiliyorlar Kullanıcılar Araç kullanıcıları Bunu arıza gibi Sanıyorlar onu frene bastığım zaman e, ses geliyor. Acaba bir sorun mu var? Nedeni nedir? diye e, yorumlarda bulunuyorlar. Bu bir sorun değil arkadaşlar. Bu normal bir sestir. Bu fren kuvvetinin bir sesidir. Frenlerin Disklere veya kampanalı frense Kampanalara uygulamış olduğu Kuvvetin sesidir Bunu Arıza olarak görmeyin Arıza olarak değerlendirmeyin Normal bir şeydir Bütün araçlarda Olan bir sestir Daha çok Sabahları Araç daha ısınmamışken soğukken e, duyabileceğiniz bir sestir. Genelde e, soğukken olur. Isındığı zaman fazla duymazsınız bu sesi. Bu sesi duyduğunuzda arkadaşlar telaşlanmayın. Telaşa kapılmayın. Normal bir sestir. Eğer fren ötme sesi ben bahsediyorsanız bir önceki videomuzda onda bulabilirsiniz o sesle bu sesi arasındaki farkı da çözebilirsiniz arkadaşlar videoyu yararlı bulduysanız beğeni de bulunmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarla tekrar görüşmek dileğiyle hepinize iyi seyirler arkadaşlar.